Amerika Birleşik Devletleri'ne meteor düştü. Dedim ki abi öyle bir şey olamaz. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkeden bahsediyoruz. Bilgi yok ortalıkta zaten. Ne Amerika Birleşik Devletleri'ne ait internet sitelerinde ne de Türk haber sitelerinde. Bugün 28 Aralık. Şu anda bu videoyu çekerken saat tam öğlen 12. Ben bu videoyu tam olarak e, görmüş olduğum zaman dilimini söylüyorum. Sabah karşı 4 4.5 civarlarında bu video internete düştü. Amerika Birleşik Devletleri'ne meteor düştü. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Can't you anymore? It's almost gone. Gördüğümde bir düşünün hocam videosunu çeksen mi diye. Çünkü kanalımda da görürsünüz. Bir şey oldu zaman ilk videosunu ben atarım. Dedim ki abi öyle bir şey olamaz. Sonra YouTube'a girdi. merkez videoları yardırmaya başlamış işte. Ee, Amerika'ya meteor düştü. Uzaylı saldırısı istilası. ele bir tane video var. 6-7 dakika boyunca sürüyor. Videoyu çeken kişi sadece bir dakika konuşmuş. Geri kalanın hepsi uzatılmış şekilde o cismin düşüşü. Ya arkadaşlar biraz mantıklı düşünelim şimdi. Bütün bu videoda bundan bahsedeceğim. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkeden bahsediyoruz. O ülkeye bir meteor düşmesinden bahsediliyor. Bu adamlar güneşin 5-6 yıl sonra Hangi derecede, hangi açılda, hangi ışınları vereceğini falan 5-6 yıl öncesinden insanlara söylüyor. Yani bilim ve teknolojisi o kadar gelişmiş bir ülke ki özellikle uzay alanında çok ciddi yatırımlar olan bir ülkeden bahsediyoruz. Meteor düşmesini mi tahmin edemeyecek? Bu bir. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde bilgisayar NASA var. Ve NASA'dan ziyade de bir tane şirket var. SpaceX. Elon Musk bunun sahibi. Bu adam... Uzay konusunda kafayı sıyırmış durumda Yani sürekli çalışmalar yapıyor Adamın hayali Mars'ta yaşamak Mars'ta yaşam bulmak Bütün bu teknolojik gelişmeler Amerika şirketlerinde mevcutken Bilim adamlarını falan hiç saymıyorum bile Hani o kadar düşünmeyelim inmeyelim ee, Bu teknolojilerden bahsedeceğim Bu adamlar meteorun düşeceğini önceden bilmez mi? Bir tane video dolanıyor ortalıkta. Onu da vereceğim videoda izlerseniz. Ne hikmetse Amerika Birleşik Devletleri gibi bir tane ülkeye meteor düşüyor. Gündüz saatlerinde düşüyor. Bu onlara göre gündüz, bize göre gece. O meteorun düşünde ne hikmetse sadece bir kişi video altına almış. Yani koskocaman ülkede o sözde meteoru bir kişi görmüş, bir kişi video almış. Başka ne bir açı var. Ne bir kamera görüntüsü var. Ne başka ne bir insanın paylaşım var. Ne o cismin düştükten sonra görüntüsü var. Yani saçmadan daniskası. Peki bu cisim ne olabilir? Bu cisim her şey olabilir arkadaşlar. Bilgisayar üzerinden montajlanmış bile olabilir. Ek olarak ya öyle saçmalayanlar olmuş ki Amerika Birleşik Devletleri'ne uzaylılar saldırdı diye video paylaşanı gördüm. Düşen şey uzay mekiği miydi diye paylaşanını gördüm. Bir de güldüm. Gece 330 dört de ben bunlara bakıp güldüm yani gerçekten bu video çekenlere de teşekkür ediyorum her şey geçtim. Amerika Birleşik Devletleri'nin sözde meteor veya uzay mekiği düşecek. Bu dünyanın hiçbirinde gündem olmayacak. Sadece bir tane video ile paylaşılacak. Artı insanlar bunun üzerinden paylaşım yapacak. Başka hiçbir şey yok ortada. Zaten videoları da izledim. Videolar çok gülünese. Yani Oğuz Sassi dışındakilerden konuşuyorum. Vardı Oğuz videosunu beğendim. Diğer arkadaşlar yaptığınız şeye saygımız sonsuz ama... Şöyle bir şey var. Bilgi yok ortalıkta zaten. Ne Amerika Birleşik Devletleri'ne internet sitelerinde ne de Türk haber sitelerinde. Herhangi bir hiçbir şekilde okuyabileceğiniz bilgi yok. Bu düşen şey ne? Düşmekte olan şey ne? Herhangi bir açıklama da yok. Ama emin olun Amerika'ya meteor veya bir uzay mekiği düşmüş olsaydı şu anda dünya yerinden oynamıştı. Tüm ülkeler Amerika'ya gitmiş bunun ne olduğunu araştırıyordu. Bilim adamlarından oluşan... Konseyler, kurullar toplanmıştı. Yani bilim adamlarını geçtim. İnsanlar oraya yakını derdi. Meteor veya bir uzay mekinin düşmesinden bahsediyorsanız eğer. Ama bunların hiçbiri gerçek olmadı. Çünkü e, bu videonun herhangi bir gerçeklik payı yok. Düşen şey ne olabilir? Bir uçak parçası olabilir. Efendime söyleyeyim meteoroloji ölçüm aracı olabilir. Veya bir akıllının yapmış olduğu ustacaya hazırlamış olduğu bir tane montaj da olabilir. Çünkü ben videoyu izlediğimde herhangi bir e, sürekli bir alev yanışı söz konusu fakat herhangi bir videoda renk değişikliği falan yok. Yani bir metodan bahsediyorsunuz atmosfere girdiği zaman özellikle o gün ışığında acayip bir değişiklik olur. Uzay mekiği hayatımda hiç görmedim. göreceğim de düşünmüyorum ama emin olun ki eğer o uzay mekiği olsaydı şu anda dünya yerinden oynamıştı. İnsanlar çılgına dönmüştü. Amerika'daki vatandaşlar oraya akın etmişti ve elinizdeki tek görüntü de o zaman servis edilen o video görüntüsü olmazdı. Yani sizlerden ricam biraz sorgulamanız çünkü ben o videoyu yayınlanır yayınlanmaz gördüm. Sonra bir merak ettim yorumlara falan baktım. Herkes yazmışsa uzaylılar saldırdı, uzaylılar saldırıya geçti, 2020'nin son kıyığı falan. Öyle bir şey yok. olamazdı. Yani düşünülen senaryolar eğer gerçek olsaydı muhtemelen bütün... Haberlerde görürdük şu anki bütün bizim Türk yerel medyasının işte ulusal medyasının tek konusu Amerika'ya düşen meteor olurdu. Öyle bir paylaşım da yok. Herhangi bir bilim adamının açıklaması da yok. Ve emin olun bu videonun altından o kadar komik bir şey çıkacak ki... ...ya da çok saçma bir şey çıkacak. İnsanlar bu kendi düşüncelerine gülecekler. Bundan adım gibi eminim. O videoyu ilk gördüğümde dediğim gibi bir video çeksem mi çekmesem mi diye düşündüm. Sonra dedim ki ya boş ver saat zaten 4 olmuş. Hani kalk video çek montajla yükle. Zaten bir saat dikiş. Gerek yok dedim. Gereksiz bir konu. Yani bir elimde bilgi birikimi falan olsa... Hani net bir bilgi sizlere sunabilecek olsam direkt çekerdim. Ama öyle bir bilgi de yok. İnsanlar videolarına baktım. Bilgisayarın başına oturmuşlar abi. Videoyu ekrana yansıtmışlar. İşte konuştukları şey şu. Amerika'ya düşen bir yabancı cisim var. Meteor olabileceğinden şüpheleniyorlar. Evet videoyu izleyelim. Bir dakikalık videodan adam 6 dakikalık video çıkartmış. Yani 6 dakika boyunca videoyu uzatmış ve insanlara sunmuş. Yani insanlar da izlemiş baktım. Yani iz, izlenme oranları, ayipleri falan iyiydi. Ben sayesinde sohbet etmek için çektim bu videoyu. The Haber sitesinin bir parça tuhaftık paylaşmıştı. Türkiye'de ilk. O da şöyle almış Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tanımlanamayan bir cisim görüldü yazmış. Bu normal bir şey çünkü ne olduğunu kimse bilmiyor. E i̇nsanların var sayımları, YouTube paylaşımları o tanımlanamayan cismi uzay mekiği yapmış efendime söyleyeyim. Methor yapmış, yapmış da yapmış yani. Ama muhtemelen ne o bir uçağın görüntüsü ya da bir uçak parçasının görüntüsü ya da tahminlerim doğrultusunda konuşuyorum. Ustaca hazırlanmış bir montaj yani zaten pek o videonun sunulması başka bir videonun olmaması Amerika gibi bir ülke kaç milyon nüfuslu atmosfere giren bir şey herkes tarafından görülebilir. Yani o civardaki herkes tarafından görülebilir. Bunun yanı sıra da yani tek videonun olmaması gerekiyor. Evet diyeceklerim bu kadardı. Bunlar benim görüşüm. Ben inanmıyorum onun meteor ve uzay mekiği olduğuna. Uzay mekiği olduğuna da inananları da anlamıyorum. Ee, meteor olsa dahi şu anda tek gündemimiz, konumuz bu olmuştu. Youtube kitlenmişti. Emin olun insanlar eğer o meteor olsa düşen şey insanlar oraya gidip video çekmek için can atardı. Ama ne yazık ki bundan hiçbiri olmadı. Ben de böyle video hazırladım. Umarım beğenmişsindir. Beğendiysen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bunlardan bahsedersen sevinirim. Diğer videoya kadar kendine çok çok iyi bak. Hoşça kal.